Hoş geldiniz. Welcome. Bir yıl önceki videomu tekrardan yapıyorum. I'm remaking my video from one year ago. Neden? Neden? Ben soruyorum. Neden? Neden Google Çeviri ile konuşuyorsun? Çünkü tarihacım. Çok kolay. Ee bu TikTok'ta en son yaptığım bir tane eee atılamıyorum bir tane animasyon, heh animasyon şu an onu gönderiyorum. O sırada size bir günümü söyleyeyim. Aç, aç tarayıcı yani bilgisayarı aç müziği arkadan bitti bu kadar. Şimdi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. O ben senin bütün nasıl kullanıldığını unuttum. Evet, yanlış duymadınız. Unuttum. Evet, karmayacağız birazdan. <gülüyor> Neyse ben size bir günün tanıtarak Barbie şarkı koyayım arkaya sıkılmayın. Eğer benim bu animasyonları nasıl yaptığımı merak ediyorsanız bir videonere atacağım YouTube'da ona yapayım yapmayayım mı siz söyleyebilirsiniz. Evet bu bu video. <gülüyor> Eee 5 dakikalık olacak 5 dakikayı doldurmam gerek. Neden bilmiyorum ama uzun video çıkısım gelmiyor Diyip 10 dakikalık video çeken ben. Eee <gülüyor> ben sizi müziğini ritmene bırakıyorum. sponsoru Karma Vurak Discord sunucumuz. Gelmenizi beklerim. O kadar burada Ardalo benim ko e, olur e, e, gördüğünüz gibi işte. Sadece gelin ya. Yani ya gelince bir şey kaybetmezsiniz ama geldiğinizde eğlence kazanırsınız. He i̇şte. Gelmeyi unutmayın. Hee TikTok'u da takip etmiyorsanız cahiliye bölümüne gitmenizi isterim hastanede. Neyse müziğe devam. <gülüyor> <gülüyor> on um... Bu arada son bir şey daha deyip öyle mikrofonu tamamıyla kapatacağım. Eee bağlantısını keseceğim evet. Eee yarın yayın yapacağım YouTube'da. Evet Twitch'i bıraktım. Yayın yapacağım YouTube'da. Yayında sizlerle beraber Final Set Markas bir oynayacağız. Bitirmeye çalışacağız. Güzel bir yayın olacak. Size yayına gelmenizi beklerim. İyi günler dilerim. Ve... Görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkürler 8 dakika olduğuna göre benim şimdi bu videoyu uzatmadan buradan kaçmamın vakti gelmiştir size yarınki evine davet ediyorum Umarım gelirsiniz yani gelmeyen nedir ben size hiç söylemi Neyse görüşmek üzere Sağlıcakla kalın bay bay